Değerli seyirciler, Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Bugün yeni bir iş, yeni bir kariyer programındayız ve uzman psikolog, aynı zamanda aile danışmanı ve yet bir sosyolog Şule Çolakalı Hanım Efendi var. Kendisi aynı zamanda uzman terapi ve mailer psikolojide danışanlarını görüyor. Bakalım bugün bizlere nelerden bahsedeceksiniz? Buyurun siz bahsedeceğiniz konulardan söyleyin. E, hoş bulduk. Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Değil mi? E, sizinle güzel bir program paylaşmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum size ve My Life danışmanlığı özellikle. E, bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün çocuklarda görülebilecek psikolojik rahatsızlıklar neler olabilir? E, nelere bağlı olabilir? Bunları anlatmak Hadi. istiyorum. Hadi. E, çocuklar bildiğimiz gibi aile içerisinde dünyaya gelirler ve e, Özellikle de hayatın ilk yıllarında anne ile e, çok sıkı ve e, yakın bir ilişki içerisinde bulunurlar. E, 0-2 yaş dediğimiz dönem hamileliği de kapsarsak e, 3 yıla tekabül eden bir evet. dönem içerisinde çocukların aslında e, ruh sağlığı temellenir ve şekillenir. Hı hı. E, daha sonra dille beraber çocuklar e, dilin gelişmesiyle beraber... Daha sonrasında da kendilerini ifade etmeye, kendilerini anlatmaya başlarlar ee, ve ondan sonra da anılarını ve hatıralarını hatırlarlar. Hepimiz e, bu çocukluk döneminin bir şekilde aslında esiri olarak da hayatımıza devam ederiz. Psikolojik olarak e, rahatsızlıkların, hastalıkların e, ileride hayatımızda bizim e, karşımıza çıkacak birçok olumsuz, ya da olumlu, hep olumsuzluklardan bahsetmeyelim bazen de olumlu birçok şeyin temeli aslında anne ve babayla birlikte geçirdiğimiz aile ortamından kaynaklanır. E, yeteri kadar sevgi, şefkat ve merhamete e, muhatap olamayan çocuklarda ya da e, yeteri kadar ilgiye alakaya muhatap olamayan çocuklarda çeşitli ruhsal sağlık bozuklukları ortaya çıkabilir. Bunlar neler olabilir? Ee, çocuk sosyal fobi gösterebilir. Eğer çok kısıtlayıcı bir ortam içerisinde yetişiyorsa, yeteri kadar cesaretlendirilemiyorsa hayata karşı, hayata dair. Anne tarafından yeteri kadar ilgi alaka ve güven gösterilemiyorsa, Özgül fobi geliştirebilir. Evet. Evet. Kekemelik ve alt ıslatma sorunları yaşayabilir. Ee, tik bozukluğu yaşayabilir çocuk. Çocuk ee, Bunlar çocukların karşılaşabileceği psikolojik bozukluklardan bazıları. Yine çocuklukta rastladığımız, çok sık rastladığımız şeylerden bir tanesi de çocukluk çağı depresyonu. Yeteri kadar e, anne ya da baba tarafından e, değer verilmeden, yeteri kadar ilgi alaka gösterilmeden e, yaşayan bir çocuk... Toplum içerisinde özgüvenini kaybetmesine sebep olur. Bu da onun depresif bir duruma girmesine sebep olabilir. Son zamanlarda özellikle de modern hayatın getirdiği, aktivasyon olarak diğer çocuklarla çok yakın ilişkiler kuramadığı, kendi yaşıtlarıyla bağlantılar kuramadığı, sadece evin içerisinde, dört duvarın arasında o fiziksel aktivesini de çok rahatlıkla atamadığı ortamlarda... Televizyon ekranı ya da bilgisayar ekranı ile çok fazla muhatap olan çocuklarda en sık karşılaştığımız şeylerden bir tanesi de çocukluk çağı depresyonu oluyor. E, davranış bozuklukları yine bunlara bunlarla bağlantılı olarak geliştirdiği şeyler çocukların. E, okul sıkıntıları, okula alışamama, e, çok kısıtlı bir alanda, çok kısıtlı e, diyaloglarla yetişen çocuklarda mesela okula başlamasına rağmen okul... Çağına gelmesine rağmen konuşma bozuklukları, e, yeteri kadar cümle kuramama, e, kelime kelime konuşma, e, bir bütünlük sağlayamama gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz çocuklukta. E, bütün bunların da tabii ki psikolojik tedavilerle, terapilerle çözümleri var. Evet, evet. Yani bunlar için... Az önce bahsettiğiniz gibi yani ilgisizlik, alakasızlık hı hı. işte model olamama iletişimsizlik, hı hı. E, değersizlik ve yetersizlik duygularıyla eğer e, bunlar verilmezse çocukların sorunlar e, yaşayabilirler. Çeşitli psikolojik, hastalıklar geliştirebiliyorlar. Geliştirebilirler. Hı hı. yani Bunların sırasıyla genetik nedenleri var. Tabii i̇şte ki. Psikolojik nedenleri var, psikiyatrik nedenleri var. Ama buna ilave olarak da iyi bir anne baba eğitimi almamışlarsa kişiler çocuklarına bu ilgi alakayı yeterince ve dozajında verememişlerse hastalıklar olacak ve bu bu tip durumlarda mutlaka terapistlere ve sizler gibi uzman psikolog pedagoglara başvuracaklar. Aile danışmanlarından destek alacaklar. Evet. Bazıları nerede hata yaparız diye ancak sorunlar çıkınca işte çocuk uyuşturucu Bağımlılığı olursa ve bu ortaya çıkarsa hı hı. E, daha çok çiftler birbirlerini suçluyorlar. Evet. Veya çocuk depresyona girdi senin yüzünden. Çocuk dinsiz oldu senin yüzünden gibi. Ne yapmak evet. gerekiyor bu tip durumda? Bu tip durumlarda şimdi takdir edersiniz ki e, ihmalde bir istismardır aslında. Duygusal ihmal, çocuğa yeteri kadar değer verememek, çocuğun kişiliğine saygı göstermemek de onu istismar etmektir. Bunun yanı sıra çocuğa aşırı bir şekilde değer vermek onu olduğundan çok daha değerliymiş gibi algılatmak, hayata karşı öyle algılatmak bir şekilde istismardır. Ee, o yüzden anne baba çocuğa davranışında dozajı çok iyi ayarlamalı ve e, her ikisinin de ağız birliği yaparak çocuğa ortak bir Davranış biçimi geliştirmeleri gerekir. Şimdi annenin A dediğine eğer baba B diyorsa e, babanın söylediği şeyi anne kabul etmiyor. Annenin söylediği şeyi de baba kabul etmiyorsa çocuk bu aradaki uyumsuzluktan çok olumsuz bir şekilde etkilenecektir. Ve bunu kendi lehine çevirmek için e, aralardan sızmalar yapabilecektir. Ki çocuklar bu konularda çok uzmandır. E, ya da ne yapacaktır? Bu durum ona kendine olan güvenini daha çok Kaybetmesine sebep olacaktır. Çünkü e, çocuk için anne ve baba güven duyabileceği, e, model alabileceği, hayata karşı davranış biçimini tutumunu geliştirirken onların yaptığı biçimde, e, uyguladığı biçimde hayata bir davranış biçimi geliştirmeye sebep olacağı insanlardır. Bu iki insan arasındaki uyumsuzluk, bu iki insan arasındaki geçimsizlik çocuğu mümkün olduğu kadar çok olumsuz bir şekilde etkiler. Evet. O, o yüzden zaman, ağız birliği evet. e, iki kişinin e, evetlerinin ve hayırlarının aynı olması çocuk gelişimi açısından çok olumlu tesir eder. Evet. O yüzden e, çocuklarda görülen psikolojik sorunları hızlı atlatmanın da bir yolu anne babalarda yani çekirdek ailede ve e, geniş ailelerde ağız birliği halinde çocuk evet. için. Bir gün bana bir danışan gelmişti gecenin işte akşam 8'e. Çocuk çok değersiz hissediyordu. Hatta getirildiği için bir danışmana Öfkeli, öfkeliydi. ve Ben ona tek bir şey söyledim. Biliyor musun? Dedim. Bu akşam bu saatte senin geleceğin için özel toplandık deyince Çok özel hissetti. Evet. Ve o gün çünkü e, adam yerine konmuş adam olduğunu yerine hissetti. Adam yerine konmuş olduğunu hissetti. Evet. Ve ailesinin onun için bir şeyler yaptığını anladı. Ben normalde tek seansta bir yol almak çok. E, Yol almak başlar ama çok da bütün olarak yol almak çok zordu. Adeta bir büyük bir fayda gördü ve tek seansta bütün hayatının önemli bir ışık oldu. O günü hiç unutamam. Evet hocam. O çünkü... aldığı destek inanın ve ailesinin ve bizlerin başka bir danışana da bugün güneş senin için doğdu dedim. O da şaşırdı evet. ve 5 kuruş vermiyoruz devamlı gülümsüyor bize. Evet. Yani nedir sürekli e, depresif hali, nedir e, kanasızlık nedir şükürsüzlük, nedir teşekkürsüzlük dediğimde hani 5 kuruş hava bedava, yeri geliyor su bedava, güneş bedava, ay dede bedava gülümsüyor, bedava <gülüyor> bizleri aydınlatıyor. Kaldı ki siz değerli uzmanlar... Elbette verdiğiniz e, psikoterapiler, psikolojik danışmanlık, profesyonel yardımlar ücretli ama e, görülen neticeler karşısında para bulunur eder ama görülen faydalar o kadar Kesinlikle. büyük ki. Bütün bir hayatınız değişiyor çünkü. Evet. E, psikoloji insanın bütün hayatındaki her şeyi etkileyen bir şey. Yani e, fibromiyacı denilen bir şey var mesela. E, sebepsiz ağrılar özellikle de bizim toplumumuzda çok fazla kadınlar arasında yaygın olan bir şey evet. ee, aslında duygusal ihmal ve istismardan e, kaynaklanan bir şey kadınlar mesela bize geldikleri zaman işte e, kas ağrılarıyla e, sebebi belli olmayan birçok ağrıyla geliyorlar aslında işin içersini e, çok e, işin içine girip de e, Derinlere indiğiniz zaman bakıyorsunuz ki aslında o kadar çok kendini değersiz hissediyor ki, o kadar çok kıymetsiz hissediyor ki, ona kendisiyle ilgili bir farkındalık oluşturmaya başladığınız zaman bakıyorsunuz fiziksel belirtiler de ortadan yok olmaya başlıyor. Evet, kendini değerli hissetmenin bir yolu da bir önceki programda beyin gibi mucize mevcut bilgisayarın ve telefonun Milyon katı gücünde, değil mi? Evet. Bir cihaza, bir aygıta, bir Hepimizin organa sahibiz. sahip olması. Ama bunun farkını. Evet. Değil Hepimizin, aslında bakıyorsunuz mesela insanlara e, milyarlarca lira vererek telefonlar, işte bilgisayarlar çok. Değerli teknolojik cihazlara sahip olmak için ne kadar çok e, paralar döküyoruz. Tamam. Bunlardan çok çok daha kat kat daha üstünü bizim aslında beyin dediğimiz organımız ve bizim hizmetimize sunulmuş e, bir sloganımız var. Ya kullanacağız ya atacağız. Kullanmadığımız zaman atıl duruma düşer ve e, birçok şeyi kaybetmiş oluruz. Evet. Ama kullandığımız zaman ne olur? Beynimizle ilgili kendimizle ilgili farkındalık. Beynimizi kullanırsak başımıza ne gelir? Ee, çok iyi şeyler <gülüyor> gelecek kesin. Bir kere hayatımız değişir. Kendimizle ilgili farkındalığımız oluşur. Ee, hastalıklarımızın, psikolojik rahatsızlıklarımızın sebeplerini algılayabiliriz, anlayabiliriz. Ve kendimize e, farkındalık oluşturduktan, kendimize değer verdikten sonra Hı. da hayatımızda, Bizimle birlikte yaşayan insanların da bize bakış açısının değiştiğini de fark ederiz. Evet. Her şey kişinin kendiyle başlar aslında. Kendiyle kendi başlar, farkındalığıyla başlar kendi aslında. Kendi başlar, siz sizin gibi uzman psikologlara gelirse sizler onun hızına bire 100, bire 1000 katarak onun doğru yoldan, keçi yollarından değil de hızlı bir otobana ulaşmasına yardımcı oluyorsunuz. Peki ergenler hangi durumlarda sizlere müracaat edebilirler veya ergen yakınlarında görülen ne gibi sıkıntılardan dolayı size geliyorlar? Mesela yani ergenlerde de var? yine en çok rastlanan hastalıklardan bir tanesi depresyon. Ki depresyon zaten dünya yüzeyinde araştırmalara göre, istatistiklere göre dünyada en çok iş gücü ve hayat kaybına sebep olan ikinci hastalık. Birincisi kardiyovasküler ki onun da altında aslında depresif durumlar yatar belirli bir yüzdeye göre. İkincisi de depresyondur. Depresyon doğru. çok ciddi bir hastalıktır. Geçen de bir e, yakınıma doktor stres yapmasın demiş. Hı hı. Yani hastalığın psikolojik veya stres yapmak ya da kafaya takma dediğimiz konular aslında direkt psikoloğa yönlendiriyor ama o tabelayı doğru okumak gerekiyor. Evet. Ailenin hep beraber evet. e, bir e, uzmana gidip e, ne, ne olsa biz bu stresimizi azaltırız. Ne olursa depresyonu yeneriz veya depresyona girmeden önce ne yapmak lazım girdiysik nasıl çıkmak lazım yani, bütün şeyi yöntemleri sizde peki depresyon dışında depresif ruh hali ya da mutsuzluk çökkünlük, yılgınlık bezginlik yetersizlik evet. dışında ne gibi sorunlarla size başvuruyorlar e, yine depresyonun sebeplerinden biri olan özgüven eksikliği olabiliyor. Genç çünkü kendi sınırlarını belirleyemeyebiliyor bazen ailenin içerisinde. E, bu yeteri kadar ilgisiz, e, alakasız aileden kaynaklandığı gibi... işte ...çevresel baskıdan da kaynaklanabiliyor ve özgüvenin eksikliğine sebep olabiliyor. E, bu hırçınlığa ya da tam tersi gencin içe kapanmasına da sebep olabiliyor. E, çocukluktan temellere atılan birçok şey gençlikte de e, gelişerek devam edebiliyor... O yüzden e, bizim toplumumuzda her şeyin bir okulu vardır. Her şeyin e, bir eğitim biçimi vardır. Olumlu ya da İlbaş olumsuz, yeterli ya var. da yetersiz vardır ama maalesef anne babalık öğretilmeden tamamen yani içgüdülere dayanılarak bizim toplumumuzda icra edilen bir şey. Oysa ki anne babalığın bir eğitimi olmalı. Anne babalığa liyakat sahibi Olup olmadığı önceden öl, ölçülmeli, test edilmeli diye düşünüyorum. Çünkü herkes anne baba olamaz. Herkes yeteri kadar bir çocuk yetiştirme sanatını icra edemeyebilir. E ustalık için sertifik alınıyor, yeri geliyor, Kesinlikle. diploma isteniyor. Araba sürmek için ehliyet alınıyor ve bir türlü e, testler var. Anne baba olma testleri yok. Evet. Yani psikolojik olarak, evet. pedagojik olarak bu kişi annedir. Yani bu diyorlar baba değil mesela bostan Hı -hı. korkulu diyorlar. Ve e yani liyakati var mı baba olmaya? Bir çocuğun sorumluluğunu taşımaya bir annenin ya da babanın liyakati var mı? Yeterliliği var mı? Bunların ölçülmesi lazım. Aslında bunlar ölçülmeden dünyaya çocuk getirilmesi gerçek bir cinayet aslında. Neden diyeceksiniz? Çünkü e muhteşem bir varlığı dünyaya getiriyorsunuz. Evet. Tabii. Her şeyiyle, donanımıyla ama ona yeteri kadar ilgi, alaka, değer vermediğiniz zaman o varlığı birçok olumsuzluğun içerisine atı veriyorsunuz Ve bunu en yakınları yapıyor. Yani çok dikkat gerektiren bir şey bu. Peki ailelere düşen görevler nelerdir? Veya çocuk ergen yakınları nelere dikkat etmesi lazım? Belki çok klişe bir şey olacak ama sevgi. Sevgi. Koşulsuz ve şartsız sevgi. Çünkü genç e, eğer ailesinin içerisinde bazı olumsuzluklar gösteriyorsa, depresyon gibi, hırçınlık gibi, e, içe kapanıklık gibi, agresyon gibi çeşitli olumsuzluklar gösteriyorsa çocuk ya da genç fark etmez. Aslında kabul edilmek istiyor. Kendinin fark edilmesini istiyor. Bir şekilde kendi sınırlarını o ailenin içerisinde en yakılları tarafından sınırlarını belirlerken... Kendisine yön verilmesini istiyor. E, bunu yaparken kimi zaman asice davranışlar gösteriyor. Kimi zamansa tamamen itaatkar davranarak yine ölçülerini belirlemeye çalışıyor. Burada anne babaya düşen şey her ne olursa olsun evet. çocuk çok asi ve agresif davranışlar da gösterse aslında en çok anne babanın sevgisine ihtiyaç duyduğunu ve çok büyük bir bir insanmış gibi davranırken aslında küçücük bir çocuk olduğunu e, ve sevgiye ve şefkate çok ihtiyacı olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu kulağımızda küpe olarak anne babalara olarak takılı kalmalı. Yani en çok dikkat etmemiz gereken şey o çocuğun bize o dönemde hayatının en çok ihtiyacı olduğu bir dönemi geçirdiği olduğunu unutmamamız ger gerekiyor anne Peki. babalar olarak. Eğer bir sorun yaşıyorsak. Yine uzman psikologları ve aile danışmanları... E, tabii ki takıldığımız noktalarda bizim toplumumuzda bu da bir e, yeni yeni artık kırılan, evet. bu e, evet. aşılan bir şey. Yeni yeni artık insanlar bizlere geliyorlar, danışmanlık hizmeti almaya başlıyorlar. Ki her insanın aslında buna çok ihtiyacı var ve utanılacak bir durum değil. Evet. Her konunun olduğu gibi bu konunun da uzmanları var ve bizim yaptığımız şey ne aslında bir yol yürüyor aile birlikte el ele tutuşmuşlar ve önlerine bazen engel çıkabiliyor ya da ışıkları kesilebiliyor kapanabiliyor ışık. Biz orada onlara bir projektör vazifesi görerek e, yolların üzerindeki engelleri nasıl kaldırabileceklerini birlikte işbirliği yaparak tavsiyelerde bulunuyoruz evet. öğretmek haddimize değil. Biz sadece tavsiye ediyoruz ve onlara ayna tutuyoruz. Diyoruz ki bakın karşıdan bakıldığında siz böyle görünüyorsunuz. Yani bu içi boş bir nasihat değil de profesyonel bir ayna Tabii tutma, ki. farkındalık kazandırma. Peki toplumsal olaylar ve çalkantılar bizi nasıl etkiliyor? Toplumsal olaylar ve çalkantılar... Ee... Nasıl etkiliyor da aileler, çocuklar, ergenler psikolojik hastalıklara yakalanıyorlar? Etkileri nelerdir? Etkileri maalesef e, olumsuz oluyor. Çünkü bizim toplumumuz gibi bir toplum. Yani e, hem doğu kültürünü hem batı kültürünü çok ikisinin arasında kalmış. İki taraftan da çok e, iyi beslenen, e, çok kuvvetli beslenen bir toplum. E, ben şeye benzetiyorum böyle... Bir deniz içerisinde, çalkantılar içerisinde kalmış bir gemide gibiyiz sanki. Evet. Ben Türkiye'yi ona benzetiyorum. Yani gitsek. o çalkantılar içerisinde bir sağa çarpıyoruz, bir sola çarpıyoruz. Çok kolay değil. Türkiye'de en batılı adamda en doğulu tavrı görebiliyorsunuz. En doğulu adamda da en batılı tavrı görebiliyorsunuz. Yani ne yapmamız gerekiyor Bu bir Mesela... zenginlik aslında. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle e, konumumuzu çok iyi belirleyebilmemiz için farkındalığımızı artırmamız gerekiyor. Bunun için e, aile birbirine sevgiyle ve şefkatle tutunacak. Birbiriyle çok yakın ilişkiler, diyaloglar içerisinde olacak. Mümkün olduğu kadar çok e, aile içerisinde birliktelik yaşanacak. Birlikte paylaşımlar yaşanacak. Ki toplumsal olaylar üzerinde konuşmalar, e, ortak Fikir evet. teatilleri yapılabilir Olabilir birlikte. Diyorsunuz. Bunlar ne yapar? Çocuğa hem kendini güvende hissettirir. Evet. Hem dünyaya karşı bir bakış açısı oluşturmasına yardımcı olur. Ama evet. burada baskıyla ve dikteyle kendi fikrini empoze etmek gibi değil de. Yani dünyada bunlar bunlar bunlar bunlar var. Biz de bu dünyanın içerisinde böyle bir konumdayız. Ee, i̇şte bizim... Kendi kültürel kimliğimiz var, dini kimliğimiz var, siyasi kimliğimiz var, her şeyimiz var. E sen de bunların içerisinden bak önünde koskocaman bir sepet var. Bunların içerisinden kendine uyanları seçebilirsin dememiz lazım ki çocuk da kendini o ailenin içerisinde hem değerli hissetsin hem de ki yeni kimliğini, kişiliğini oluştururken e, yanlışa sapmasın. Bravo. Yani farklı din, dil, ırk. İnanışlara saygı duymak Kesinlikle. ve birçok e, zenginlik içinden kendine uyanları evet. e, alıp kabul edebilir. E, bir A partisi B partisine, B partisi hı hı. C partisine saygı duyduğu gibi A takımı B takımı taraftarlarına, B takımı C takımı taraftarlarına saygı duyar. Fanatizme kapılmaz. E, i̇şte <gülüyor> nasıl bazı terör örgütleri mesela inanmayanın, kafasını kesiyor. Halbuki dinde bakıyoruz öyle bir şey yok. Evet. Müslüman terörist olmuyor. Terörist Müslüman olmadığı halde değil mi? Terör astırarak başta bizim dini inançlarımıza zarar verdiği gibi çocuk ve ergenlerin de psikolojilerini bozuyorlar. Peki efendim size bir soru geldi My Life psikolojiden bu soruda inanç gençlere ne katıyor? Yani bir inançlı olmak İnsan psikolojisine nasıl hizmet eder, ne gibi faydaları olur, dünya ve ahiretine katkıları neler olur? Öncelikle inanç nedir diye başlamak evet. lazım. Evet, inanç nedir? Bir kere inanmamak bile bir inançtır. Evet, doğru. Biz yaratılış gereği, fizyolojimiz gereği, psikolojimiz gereği, İnanmaya meyilli insanlar olarak. Evet, e, yaratılışımızda bu var. Yaratılışımızda bu var. İnanmamak, bir bile, bir i̇nanmamak evet. bile bir inançtır. İnanmamak bile bir inançtır. Ben inanmıyorum demek bile bir inançtır. Çünkü bu neye sebep, e, neden böyle bir şeye ihtiyacı hissediyoruz? E, biliyorsunuz, e, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi evet. var. Onun altında ne var? İşte yemek içmek e, ve üremek ihtiyacı. Onun üzerinde de aidiyet duygusu var. Evet, Maslow'un i̇şte, e, hiyerarşisinde bu var. Evet. Doğru. Yani inanç bize bu aidiyet duygusunu ve güven duygusunu veren bir sistem. Ee, bir topluma ait olmak, bir kültüre ait olmak, bir yöreye ait olmak, bir dine ait olmak bizi kendimizi güvende hissettiriyor. Bu sebeple inancı, bütün inançları, inanç sistemlerini bilinçli bir şekilde ergenin önüne sunmak ve onlardan hangisi sana uygunsa diğerlerine... Ee, düşmanca bir tavır takılmadan kendine ait olanı seçmesine ortam ve fırsat yaratmalı diye düşünüyorum aile. İnanç ne kazandırır gence? Motivasyon kazandırır bir kere her şeyden çok. Bir yere ait olma bir şeye ait olma e, onun için bir şeyler yapma duygusu. Evet. O ait olduğu bir amaç topluma kazandırır. evet amaç kazandırır. Bir kültüre eğer kendini ait hissediyorsa Yalnız insan... Yalnız olmadığını hissettirebilir. Kesinlikle. O, o kültüre uygun davranış biçimleri geliştirmesine sebep olur. Hem kontrol de sağlar. Kesinlikle. Çünkü eğer bir Ailenin kendini, işini kolaylaştıran bir şeydir bu. E, tabii Müslüman hissediyorsa Müslümanlığın kurallarına göre yaşar ve sınırlarını rahat belirler. Kişilik bozukluklarına, yalnızlıklara, Kesinlikle. depresif ruh haline, ondan sonra işte mesela sosyal fobi yaşayan bir kişi camiye gitse orada herkes yani. onu kabul ediyor. Yani. Ve yalnız hissetse yüzlerce tanıdığı kardeşi, ben şahsen cuma namazlarına gittiğimde birçok sevenim var, sevilenim var, işte sevdiklerim var ve belli bir amaç içinde ortak bir halinde Hatta siz de dediniz keşke e, bir özel sohbetimizde hani bayanlar da camilere evet. işte cuma namazlarında bayram namazlarında erkeklere eşlik edip kendi öz mekanlarında birlikte bir araya gelip evet. bu değersizlik ve yalnızlık duygularını ya, yenseler. Tabi burada söylemek istediğim bir şey var aslında bu hani e, bizim toplumumuzda biraz sanki bu konularda çok eksiklik var gibi. E, hani... Bizim dinimizin gelenekleri çok güzel, ee, şimdiye kadar bizi bugüne kadar getirdi çok güzel ama geleneklerimizin sanki biraz daha modernize edilmeye ihtiyacı varmış gibi e, dini tabii, geleneklerimizin tabii ki, özellikle. şartlarına göre geleneklerimizin, Hı -hı. örf adetlerimizin modernize edilmesi tekrar evet. e, güncellenmesinde yarar var. Yani kadınların toplumsal hayat içerisinde olmadıkları hiçbir yer yok. E neden camilerde olmasınlar? Neden e, dini sohbetler içerisinde olmasınlar? Neden ikinci planda kalsınlar? O yüzden e, aslında bizim toplumumuzun en büyük handikaplarından birini ben şu olarak görüyorum. E, kadınlar ve erkekler olarak iki ayrı varlık olarak e, yaşıyoruz. Erkekler ailenin içerisinde çok fazla aktif değiller. Çocuk yetiştirmede, evet. aile yönetiminde özellikle. Kadınlar da kad toplumumuzda kadınların birçoğu da. Sosyal hayatın içerisinde yoklar. Yani bu iki cinsin birbirlerinin alanlarına biraz daha fazla müdahil olmaları evet. gerekiyor diye düşünüyorum. Bu çocuklarımızın geliştirilmesi açısından da çok daha iyi olacak. Teşekkür ederim değerli seyirciler. Programımız biraz uzadı ama gerçekten kadın ve erkeğin, çocuk ve ergenlerin at başı toplumda aktif olmaları adına yeterince inançlarını, örfadetlerini yeterince bilimden yeterince psikolojik, pedagojik ve psikiyatrik yardımlardan ve kişisel gelişimlerden geçmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Devamı gelecek. Çünkü hayat devam ediyor. Kendimizi her an gü güncelleyelim. Mutlu olmanın, mutlu etmenin yollarını arayalım. Hoşçakalın. Dostçakalın. Business Channel Türk TV stüdyolarında ve yeni bir iş Yeni bir kariyer programında kalın. Sevgiler selamlar.